Antalya Kaş Kınık'tayız. E, Göl mevkiinde Mustafa Ertem. Evet abi. Rekor gelişim müşterimiz. Evet. Bu sene seralarında e, rekor gelişim önümüzü kullandınız. Kullanabildik. Neler oldu? Öncelikle bu bölgedeki toprağınız nasıldı? Ondan bahsedelim. Nasıl bir değişim oldu? Bitki nasıl gelişti? Abi şimdi toprağımız bizim çekme toprak. Sıkıyordu bu kökleri. Evet. Biz bu internetten gördük. Rekor gelişim deneyelim dedik. Deneyelim dediniz. Sonra e, bu yıl denedik. 3 dönümse Ramazan, 1,5 dönümden aldınız. Evet. Ramazan öykü, abimizden öykü aldık. Tarımdan. Öykü tarımdan. Ramazan sağ olsun. Ee, uyguladık. Bu çeşit nedir? Burada hangi çeşitler var ya da? Ee, abi burada şimdi Tori çeşitimiz Tori. 1,5 ee, dönüm yerine. Şu an bu Tori değil mi? Evet. Şey olarak dikim tarihi nedir bunun? Ee, 12, Eylül. 12 Eylül. 12 Eylül dikim Eylül. tarihli. Başka evet. hangi çeşitler var burada? Nur'dan da var. Nur'dan var. O, Nurdan yeni, var. Bir o yeni bir çeşit. Yeni bir çeşit. Orada kullanmadık şimdi. burada, Ama bu 3 dönem olan yerimizde kullandık. 1,5 dönem yerinde farklı bir gübre. Firmanın. 1,5 dönüm yerinde sizin rekor gelişimini kullandık. Bir organo mineral gübre kullandınız. Bir de solucan gübresi. Solucan gübresi kullandık. Kullandınız. Evet. Bir de rekor kullandık. Şu an ne görüyoruz peki? Sonuç olarak. Rekor gelişimde abi. Şimdi biz işin açığı ilmekte Biraz daha iri yani meyveler. öbür kullandığımız günlere Şimdi, göre meyvelerde irileşmesi irleşme, diğer yere göre iyi diyorsunuz. Şöyle tepeyi gösterelim, yani şu tepeye yakın. Çiçeklenmesi, sürgünü, bitkinin kalınlığı, güzel. yeşil, güzel. Evet. Ee, bir de benim gözlemim şöyle gelin, az daha gelin. Şimdi burada mesela alt döllerden asatları yapmışız ama Yaptık öbür abi. taraflarda yok bir şey. Evet. Doğru mu? Evet. Ha, yani burada bir erkencilik durumu da söz konusu. Evet. Yani e, bunu da değerlendirmek gerekiyor. Bir de su alma ile alakalı, suyu alma ile ilgili. Geçen yıllara göre bu yıl biraz daha suyu aralıklarını açtık yani önce yani güne bir sulama geliş... zamanı aralığı açıldı. Açıldı. Bir... Önce 3 Kaç gündü? Şu an 5 günde bir. 6 günde bir su veriyoruz. Yani e, iki katına sulama aralığı hemen çıktı. Hemen çıktı. Ha bu da e, bu sene hava sıcak gidiyor doğru mu? Kesinlikle doğrudur. Sıcak giden bir sezonda bunu. Evet. Bu da gübreden evet. tasarruf sağlar. Gübreden evet. Ya aslında gübreden de tasarruf. Fazla su da zaten çok iyi bir şey değil Kesinlikle. aslında. Aynen. Çünkü bu burada suyu bu emme var. sorunu var. Evet. Su tutma sorunu var. Su tutma sorunumuz var. Su tutma Çekme sorunu tutma. var. Olduğu için. Şimdi bu sene kaç dönüm? Burası 3 dönüm abi. 3 dönüm. Bir de sizin e, öbür tarafta bir yere daha evet, bakmıştık. Orada da var. O, orada da kullandık ürününüzü. Orası kaç dönümdü? Orası da 1 dönüm. 1 dönüm. Orada da Nur'dan çeşidi. Evet. Yeni bir çeşit evet. denediniz. Ee, şöyle gösterelim biraz daha gidelim. En azından irileşme sorunu var dediniz. Evet. evet. Şimdi şöyle. Bu kaçıncı dönü oluyor acaba? Şöyle 2, 3'ü. 3 mü? 2. 2. Şöyle gösterelim şuradan. Şu salkın böyle gelmiş. Bu ee, şu şekilde. Birinci maçazıdan bak 4 tane meyve alınmış. Hı -hı. İkinci 3 üç. Yani e şimdi şimdi yaptığımız zaman e şu, şu, şu şu toprağı. Şöyle gösterelim, gösterelim, bir daha yapalım. Şöyle alalım. Yani şu an gayet Bakalım. güzel toprağınız. Köklerimiz taburulara gelmiş. Hı -hı. Yani normalde bu şekilde olmuyordu. Böyle Bulgur gibi toprakla gösterelim. Toprak kaba değil yani. Şöyle gelin. En azından her yerde, her şekilde aynı olduğunu gösterelim. Tepesi sürgünleri, şu şekilde gösterelim. Ee, Şöyle duralım şurada olmazsa, burada bitirelim. Tamam. Şimdi rekor gelişim, bir ilaç bir gübre değil. Aynen, evet. Besleme amaçlı gübrelerimizi burada kullanıyoruz. Evet. İlaç koruma anlamında korumamızı mutlaka yapmamız gerekiyor. Şimdi toprak düzenlendiğinde, burada neler olduğu sonucu ortada. Verdiğin gübre de çalışıyor, sulamayı da az yapıyorsun. Bitki ne kadar su isterse o kadar su verirsin. Toprak verimliliği ne kadar iyi olursa suyu o kadar iyi alıyor. Aynen, evet. Sizin gözleminiz var mı? Mustafa'nın önceki yıllarda da senesini kontrol ediyoruz ara ara. Hı hı. Bu sene diğer senelere göre irilik iyi, erkencilik güzel, tepe gü şeyi güçlü, şeyler gayet. Hı hı. Bak tepeye bak. Gayet iyi gözüküyor. Sulama ile ilgili sulama iki zamanı arası sulama aralığı üç gün, gün iki katına e çıkmış. Aynen. Yani bir gün sulanıyorsa üç günde bir, altı güne dört evet, günse aynen. beş güne altı güne çıkarmışlar. Evet. Ee, var mı başka ekleyeceğiniz Mustafa Teşekkür ederim. Tavsiye ederim. eder misiniz rekor Ederiz gelişini? Abi. Siz bizi internette Ederiz. izliyordunuz. Evet abi. Ne düşünüyordunuz? Kumbuca'da, farklı yerlerde, Türkiye'nin her yerinde, abi seralarda? Biz çiftçi olarak işin açığı yani, deneme yanılma yöntemiyle. Ö önce deneyeceğiz siz ne kadar Peki. ürününüzü iyi deseniz tabii diyeceksiniz. Biz Hı -hı. önce uygulayıp gözümüzde görmemiz lazım. Bazen, bazen üreticiler diyebiliyor yani bu adamlar her yeri geziyor. Acaba bunlar rüşvet mi veriyor? Herhangi bir rüşvet verdik miyiz de? Buradan Hayır. da şöyle gösterelim, öyle, ekranlara öyle, karşı öyle şey olmaz. Zaten şöyle söyleyeyim, burada bizim beyanımız değildi, çiftçinin kendi beyanı. Burası Kınık, ee, Gazlı Göl, göl mevki Burası Göl, göl Mevkii'nin evet. olduğu yer. Koca yer göl belli, şey. evet. isim belli, şahıs belli. Ee, tavsiye eder misiniz Ederim abi. rekor gelişimi? Ederim. Öncelikle Kınık, Ederim. Ederim Fethiye, e, Kaş Bölgesi, Senarları. Güzel, dün. Güzel dün yani pişman olmazlar. Ee, biz teşekkür ederiz, görüşlerinizi paylaştınız. Burada 3 farklı tipte de ürünü deneyip evet. e, buradaki gerçek sonucu görebildiniz. E, bol bereketli olsun. E, buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar.